Bugün 8 Mart 2022 Salı, Mars günündeyiz. Boğa burcunda ilerleyen ay güne güvenli ve sabit enerjiler veriyor. Sabah erken saatlerde ay, balık burcundaki Neptünle uyumlu görünüm yapacak. Duygusal enerjimiz yükselirken yakınlarımızdan ilgi ve şefkatte bekleyebiliriz. Kendimizi maddi manevi güvende hissedebilir, huzur duyabiliriz. Maneviyata yönelebilir, keyif aldığımız konularla ilgilenebiliriz. Günlük işlerde sezgilerimizin de yardımıyla pratik ve somut sonuçlar alabilir, verimli alışverişler yapabiliriz. Öğleden sonraki saatlerde Ay, Kova burcundaki Merkürle dik açı yaparken Oğlak burcundaki Plüton'la da uyumlu görünümde olacak. Ay 17.34'te boşluğa girecek. Çevremizle iletişimde uyumsuzluklara ve yanlış anlaşılmalara karşı dikkatli olmalıyız. Duygu ve düşüncelerimiz arasında denge kurmakta zorlanabileceğimiz akşam saatlerinde ilişkilerde de bazı gerilimler oluşabilir. Ay boşluktayken önemli görüşmeleri ve alışverişleri ertelemekte fayda var. Şartları fazla zorlamadan dinlenebilir, keyif aldığımız faaliyetlere zaman ayırabiliriz. Ay akşam 21.39'da İkizler Burcu'na geçecek ve gece saatlerinde Kova Burcu'ndaki Mars ve Venüs'e üçgen görünümde olacak. Gece saatlerinden itibaren zihinsel enerjimiz güçlenirken yeni şeyler öğrenme konusunda da daha hevesli olabiliriz. Aynı anda birçok konuyla ilgilenebilir, yeni bilgiler öğrenebiliriz. İletişimin kuvvetlenmesi sosyal ilişkileri de canlandırabilir.